Salgın dönemlerinde özellikle e, grip aşısını önerdiğimiz gruplar var. Bunlardan birisi tabii ki e, bizim için kıymetli olan yaşlılarımız, 65 yaş üstü hastalarımız. E, onun dışında astım ve kuah gibi kronik akciğer hastalığı olan hastalar, e, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği olan, aktif sigara içen hastalarımız, e, herhangi bir hastalık nedeniyle immün sistem baskılanması olanlar. E, bunun dışında e, diyabet hipertansiyon ve kronik kalp hastalığı hastalarımızın da mutlaka grip aşısı öneriyoruz. Aktif okula giden, kreşe giden çocuklar da mutlaka aşılanmalı. Yeni Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemelerine göre de gebelere ve emziren annelere de mutlaka grip aşısı önerilmekte. Gebeliğin ilk 3 ayı dışarında grip aşısı yapılmakta.